Herkese merhaba, ee, iyi akşamlar. Ben Sait Özcan. Bugün e, sizlere Zoom hakkında yeni bir bilgi vereceğim. Ee, yakın zamanda yeni bir güncellemesi geldi. Ve artık Zoom'u Türkçe olarak kullanabilirsiniz. Hemen bunu nasıl yaptığınızı size göstereceğim. İlk önce Zoom as sitesini Türkçe nasıl kullanıyorsunuz, e, kullanabilirsiniz. Bunu göstereyim. Zoom as sitesine girdikten sonra e, aşağı tarafta e, language kısmında English ifadesini... Türkçe olarak değiştirmeniz gerekiyor. Bu şekilde zoom ayarlarınızı web sitesi üzerinden buradan yapabilirsiniz. İkincisi uygulama üzerinde bunu nasıl değiştiriyorsunuz? Bunun için uygulamayı güncellemeniz gerekecek. Muhtemelen eski sürümü kullanıyorsanız. Zoom uygulamasını açalım. Zoom uygulamasını açtıktan sonra şu an gördüğünüz gibi dili İngilizce görünüyor. E, aşağı tarafta şurada bir zoom simgesi var. Buna sağ tuşa tıklıyoruz. E, Switch Languages kısmına geleceğiz. Burada eğer sizde Türkçe yoksa e, bilin ki siz en son sürümü kullanmıyorsunuz. Şurada Check for Updates diye bir seçenek var. Buna tıklayacaksınız. Şu an benimki en güncel sürümde olduğu için güncelleme istemiyor. Ama sizinki güncel değilse burada güncellemenizi isteyecek. Ve en son sürüme güncelledikten sonra... Burada dilini Türkçe olarak ayarlayabilirsiniz. Bundan sonraki noktada artık Zoom uygulamasını Türkçe şekilde kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.